Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı Anneni seviyorsan Seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni haladı, haladı. Teyzeni seviyorsan hep alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı dayıne, dayıne. Amcanı seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni babanı babanı Anneni seviyorsan hey Seviyorsan Alkışla Halanı Seviyorsan Alkışla Teyzeni Halanı Halanı Teyzeni Seviyorsan Hep alkışla Amcanı Seviyorsan Alkışla Dayını Seviyorsan Alkışla Amcanı Dayanı Dayanı Amcanı Seviyorsan Hep alkışla